Merhaba Az önceki videomu çekmiştim 3 numara Onu atacağım Ondan sonra ikinci video demiştim Bu saçta da Mürsel Bey var burada. Canım, canım Mürsel Bey Bu canım bu Çok severim kendisini Çok severim Öyle böyle diyeyim Neyse Normalde saç kesiyoruz Arkadaşımıza Mürselciğime Ama bu sefer dedik ki bir değişiklik yapalım Drop fade keseceğiz ama çok fazla böyle yukarılara kadar drop fade değil ama Hani iyice sıfırlı bir kesim değil İstiyorsanız ben çok ilerlecek da yapmayayım Bu arada kanalıma abone olun İlk önce bir saç pantayla bir saçlarızı bantlayalım Sonra da başlayalım İlk önce drop fade'e başlarken Saçımı buradan bir ya da fade olarak da düşünebilirsiniz Buradan bir Böyle bir basın Saç pantayla takıyorum Tabi siz böyle çok düzgün bir Kesin göremeyeceksiniz yanları falan görebileceğiniz için Sadece bu taraflardan anlamaya çalışacaksınız Şimdi ilk önce bir makinamızı bir alalım ee, Şuradan değil Andis Andis'in sıfırda da var ama takmayacağım Bir yarım çekelim Ve başlıyoruz Ne canım çekmeyeceğim Oğlum sus ya Sen sus ya Garışma Lütfen Hala bir tarafta izin, şey var mı seninle? Evet. Sıkıntı var mı? Arkadaş bu senden diye geçmiyor Bu arada son son videoyu dün attım, nasılsınız? Nasıl gidiyor ya? Hiç sormuyoruz, konuşuyoruz. Siz de yorum da yapmıyorsunuz zaten. Yazmıyoruz yorumlarda. Bende istediğiniz videolar varsa onları da söyleyin. Onları da çekelim. Mesela burada saçı göremezsiniz artık değil mi? Benim şöyle biraz bir yana kaymam lazım. Böyle göstereyim o zaman. Mesela bu andispatinalar şey, Val gibi değil mesela. Onu böyle bir kere daha almıyor nedense. Bunun üzerinden böyle birkaç kere geçmek lazım. oluyor. Kim arıyor? Neyse daha sonra aradım. Birazdan bakalım. Şu an videoda hiç aramaya gerek yok. Çünkü video bozulacak. Doğru olarak da onu da düzenleyemeyeceğim. Tamam. Şimdi buraya hani yarımla aldık. Bu oh, makinenin şöyle bir bölükisi var. Bunu takalım. takalım. Bunu taktık. Çentik kapalı. Açmıyoruz. Ve devam. Baba evet. ne yapıyorsun? Doğrusu mu Evet, bir yarım saat sürer işim. Ben burada sorularım biraz. Tamam olur. Hadi kapat kızım. Tamam baba. Yok ya Sorsana babaya çay kahve içen. mi? ince bir bölü iki, bunu da görürüz, gördüğünüz gibi zaten buralar böyle neş gibi izler doluyor, şimdi bunları kaydedeceğiz. Hafiften böyle iki iki üç dakika çekin çenteyi, üzerinden böyle fazla, tabii sizin bu görmüyorsunuz o ayrı bir mevzuda. bunu ben tıraş bittikten sonra size çok komple göstereceğim. Şimdi bunu da aldık Ondan sonra Bir numarayı takacağız Normal sade bir numara Çentik kapalı Aldığımız yerde şuradaki izler var ya Oraları Ama nasıl? Makineyi dikteyip Böyle buldurarak Sadece izin olduğu yere E burayı da böylece ayarlanmış olduk. Sonra Tekrar andisin Sıfır numarası var. Sıfırı takıyoruz. Ve alttaki diplerdeki o izler var ya Ufakak onları da kaybediyoruz. Şimdi buralar bittik. Gelelim. Şu ensellerini de alalım. Burayı ayarladık arkadaşlar. Hepsi bitti. Şuraları bir ayarlayalım. Bu arada benden çekmeyi istediğiniz videolar falan olursa lütfen yorumlarda belirtin delirtmemezlik yapmayın ki ben de ona göre sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekeyim. ne istiyorsunuz ne istemiyorsunuz onlardan haber dağıt edelim diyelim Ayrıyeten önümdeki oturan müşterimizin adı Mürsel kendisi bir sağlıkçı hemşirdir Kendisinin de bir YouTube kanalı vardır Hemşire Mürsel diye Oraya girip işte oradan arkadaşımıza destek olursa Çok memnun olur Kendisi tansiyon nasıl alınır Kan nasıl çekilir Onların videolarını böyle kısa kısa kesitlerle Güzelce ve düzgünce de anlatıyor Sonuçta sağlık önemli arkadaşlar Sağlık gelen giderse olay bitiyor Pardon ben az önce hemşire Mürsel mi dedim? Pardon hemşire Mürsel Hemşire Şimdi onlar bayanlarına hemşire Erkeklerine hemşire diyorlar ya Bizimki hemşire Güldüğünüzü görüyorum Ve hissediyorum bir tane gülmeyin Gerçekleri söylüyorum Hemşire Mürsel adlı kanala abone olursanız Şöyle karşınıza 160 boylarında şu kadar gibi gözgül arkadaş çıkacak. <gülüyor> Onun böyle tatlı minnoş videoları var. İzlerseniz çok sevinirim. İşinde de başarılı ama şimdi iyi öldürceğin hakkını yemeyecek. Değil mi Teşekkür ederim. Her zaman. Vallahi var ya, üçüncü gibi saç kesiyorum. Ama o bir dakika. Şurada bir tane iz gördüm. Dur dur dur dur dur dur. O gözünden kaçmaz. Ha şurada bir iz gördüm. Şöyle bir kafanı çevir bak. Ha. Tamam. olayı bu kadar. Yanlarını aldık. Şimdi gelelim makas işlerine. Makaza geçelim. Hemşirim Üstler ve bugün konuşmuyor çünkü dün gece şeyden çıktı, nöbetten çıktı. Çok yorgun. Bir an önce tıraş olup evine gitmek istiyor, uyumak istiyor. Bunlara da. Bunlara da hak vermek lazım şimdi arkadaşlar. Çok yoruluyorlar. Hele benim Nursel'im çok yoruluyor. Zaten 1.60 boyu var. <gülüyor> Direkt yerden alıyor zaten. Şuan milyarın sahibi olan Halil babam da 1.65 değil. <gülüyor> 1.65 değil. 2, oh, 2, <gülüyor> 2 santim 2 santim uzun mu? 2 santim, 2 <gülüyor> santim Tabi siz şimdi bu makas kesimleri görmüyoruz değil mi? Valla kusura bakmayın arkadaşlar telefonu açı oraya koyuyoruz Ancak görüntü kalpisi o kadar düzgün Bu kadar oluyor Gürsel üstünden alacağız mı onu? Valla Çok uzun değil ama Ne gerek var? Hafiflenmiyor. Kuşlardan toplasak yeter. İyi tamam. Bu arada kanalımı arkadaşlarımıza da lütfen tavsiye edin arkadaşlar. Bakın böyle bir eğlenceli erkek berber salonu da ha. Ona da söyleyeyim ya. Bütün her şey var bizde. Gır gır şamata. İş anlatma. Tabi iş konusunda biraz ciddiyimdir Zaten farkediyonuzdur işe getireceğim Hemen bir duraksamaya geçiyorum susuyorum yine yani. Çünkü neden? Bu iş öyle Dalgaya alınabilecek bir iş değil En basit bir hatamızda Saçın gidebilme olayı var İş yaparken ciddiye Alın işinizi Bunu çıraklara ve kalfalara söylüyorum Hani dalganızı malganızı geçin Şakanızı yapın müşterinizle ama Belli bir doza kadar Öyle su kaçırmadan devam ederseniz daha iyi Çünkü anlık bir hatanızda Adamın saçları Tabi bu adam olabilir, kadın olabilir Saçları elveda olabilir O yüzden lütfen işinizi ciddiye alın bu arada yakında herhalde birkaç gün içinde böyle bir şeyde çekebilirim <gülüyor> Makinalar nasıl kullanılıyor alırken Onunla ilgili bir video çektim. Sizlere makaslarımı tanıtabilirim. Hangi makasları kullanıyorum? Onunla ilgili de bir video çektim. Zaten dün saç düzleştirme ile ilgili bir video çektim. Kendini. Zaten izlemişsinizdir ki cevap ver verenleriniz doğruyor. Allah razı olsun ya beni izliyorsunuz. Ama lütfen şu kanalı biraz daha bir yükseltelim ya. Vallahi Hani hem eğlenceliyim, hem bilgilendiriciyim, daha ne istiyorsunuz? E cidden yani. Değil mi hemşire bey? Evet, Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Merhaba, evet. merhaba. Sağ olun efendim. <gülüyor> al, al, al, Evet, şimdi. Yanlar falan bitti. Enselleri de ayarladık. Şimdi hafiften de bir alacağız. Ama onun için eldiveni çıkartmam lazım çünkü makaslar köleliyor biliyor musunuz arkadaşlar uçları? O yüzden, bu önemli bir detay. Şimdi kalkıpta 200-250 liralık makaslar olmayınca maalesef, 3,5-4 milyarlık makas olunca, doğal olarak bunu düşünüyoruz. Şöyle saç bantımızı aldık. Buna böyle yapıştırın böyle böyle böyle böyle. Ondan sonra yerine tekrar koyun. Hayretten aldığınız malzemeleri lütfen yerlerinize koyun. Böyle gelişi güzel ortaya atmayın. Bu da kamu spotudur. Aradan geçelim. Bazı berberlerin maşallahı var. Alıyor onu böyle sağa atıyor, eteğini sola atıyor. Yok püskür sağda duruyor bak. Bak nasıl düzen. Öyle. Düzgün ve düzenli çalışırsanız hayatta her zaman başarının sahibi olursunuz. Ben yani bu konuda müşterilerden çok büyük takdirler alıyorum mesela. Kullandığım mak makineyi alıp, temizleyip yerine koymaktan falan. insanların hoşuna gidiyor. Hem kendi işinize değer veriyorsunuz, hem de karşınızdaki müşteriyi Mürsen ne kadar alacağız? Müşterden almış Ara makas mı Normal makas mı mı? Ara makas mı? He. İyi, tamam. İnceltmeyi mi yapayım, mı? İnceltme. O zaman... Bunu bana alalım Lan bana bunu kullanacağız bunun Hadi başlayalım <Gülüyor> Ahirettel Benim ara makas nedir videom var Bak şundan aynalar konuşacağım Onu da izlemeyi unutmayalım arkadaşlar Orada da güzel bilgiler veriyorum Hangi saçlara ara makas atılır, hangilerine atılmaz, ara makas hangi alanlarda kullanılır, kullanılmaz Onu da bir güzelce izlersek bilgi sahibi olabilirsiniz Değil mi? Evet, Teşekkür ederim Bir şey abi Ne? makasın verdim, İşte makas keserken mesela şu köşeleri var ya evet. Buraya değiyor ya yani. Çıt diye aldı mı burayı alıyor Aynen öyle makasın uçları gidiyor ya o da kötü oluyor oğlum Şimdi bakın böyle çok hafif hafif böyle Uçlarına sadece Böyle bir şekil vermek amacıyla Bu ara makası atıyorum Bak mesela burada bak Böyle belli oluyor siz görüyorsunuzdur belki oradan camdan Şuradan böyle ucunu evet. Fazla kısaltmıyorum öyle. Evet. Hafif hafif aldığınız zaman hem saça bir reaksiyon vermiş olursunuz. Hem saçı yaparken müşteriniz daha rahat saçını yapar. Ayrıyeten biraz da kabarıklığını da alır. Çok fazla dikten girmezseniz memnun olur. sonuna. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi buradaki saç böyle karışıyor ya. Buradan bu saçımı böyle ayırın. Şöyle. Mesela burayı ayırdık ya. Buraya alın. Şu köşesiyle buradan alın. Böyle. Bir. İki. Üç. Üç. Bak Ve Olay mı? Ondan sonra böyle bir tarayın saçı. Şöyle bir yapın. Cincik gibi oldu. Vallahi cincik gibi saç kesin. Olay bu kadardır arkadaşlar. Kısa ve ör Ainiyette Şöyle de bir şey var? 1.60'lık arkadaşlar bu tıraşla 1.67'ye kadar çıkıyor yani, Hafiften yükseliyorlar senin çünkü, yani. çünkü neden? Tıraş güzel oluyor <gülüyor> e, Havalanıyorlar doğal olarak Hani bir air Misali ...dispansiyon mesela misali. bir havalanıyorlar. Yani doğal olarak ince bir oynama oluyor. Mesela bu arkadaş birazdan kalkarken kartında böyle uçarak kalkacak burada. Ayrı boylu olacağız. Tabii ki. Evet arkadaşlar, şakamızı da yaptığımıza göre dalgamızı da geçtik. Ve işin ciddiyet noktasına geldik. Olay bu kadar. Saç kesimimiz bitti. Bu tam drop değil çünkü drop çok daha yukarı çıkmam gerekiyor. Ama bizim hemşire Mürsel Bey öyle bir model istemediği için klasik normal bir kesim. Hani drop az biraz daha kısası. Pardon, uzunu ne kısası. Yanlış söyledim. Olay bu kadar. Şimdi ben size videoyu bir alayım mı? Şimdi ben şöyle bir alayım, böyle bir etrafını göstereyim. Şöyle. Merhaba. Ben geldim hop. Yanlış. Dur Bir saniye şimdi. Şimdi arkadaşlar Şimdi ilk önce Tripot'umuzu şöyle bir ayarlayalım Buradan böyle bir aşağı doğru indirelim indirelim Böyle küçültelim mi biz bunu Heh tamam Evet Hemşir Mürsel Bey'in boyuna geldi Evet biraz böyle birbirlerine benziyorlar Evet şöyle yandan bakın Bu taraf böyle Ne kadar güzel değil mi? Böyle geliyoruz bu tarafa. İşte sıkıntı burada arkadaşlar. Bak bu tarafı çekmiyor. Bu tarafta böyle görüntü kapkara bir şey oluyor. Artık kusura da bakmayın. Aa şöyle yukarıdan, yukarıdan bir şekilde çekeyim. İşte bu da bizim hemşiremüştü hemşir Mürsel Beyimiz görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir uzaktan alayım bakalım. Böyle de tamam. Buradan da böyle bir üstlerden de göstereyim size. Bak böyle. Şöyle. Mürsel Bey gülüpser misiniz? Merhaba. Merhaba. Evet. Arkadaşlar olayımız bu kadar. Şimdi ben şu videoyu tekrar aynı yerine alıyorum. Tripot'u kurulların. Tekrar bir kaldıralım. Çünkü bu Mürsel Bey'in boyuna gelince olmuyor. Biraz kaldırmak lazım bunu. Değil mi Mürsel Bey? Evet. Arkadaşlar. Vel asıl kelam. Bizim olayımız bu kadardır. Şöyle bir bakalım. Şöyle Tamam. Evet arkadaşlar. Tıraşımız bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve beni instagramdan halim.altankinkav salonu kingav official ve twitter'da da halimaltankinkav adıyla takip ederseniz çok ama çok memnun olurum kendinize çok dikkat edin, seviyorsunuz bugün böyle biraz hemşir beyle uğraştım çok seviyorum çok seviyorum o yüzden ben sevdiklerimle genelde uğraşırım aile dediğim gibi hemşir mü hemşir mürsel yazdığınız zaman şöyle şu şöyle bir gözlüklü böyle siyah gözlük çerçeveli minik boylu bir arkadaş gel den gelecek işte tansiyon almadır, tansiyon ölçmedir, kan almadır, tansiyon şeker ölçmedir. Bunların hepsini yapıyor. Onlarla ilgili tatlı minnoş videolar çekiyor. Takip ederseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Öpüyorum, saygılarımla. Bay bay.